Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar geçtiğimiz günlerde 9. sezonun yayınlanan PUBG ile bir kez daha maceraya atılacağız. Biliyorsunuz PUBG ülkemizde de en çok oynanan oyunlardan bir tanesi. Fakat genel itibariyle baktığımızda ülkemizde PUBG Mobile daha çok seviliyor. Neden? Çünkü PUBG Mobile biliyorsunuz arkadaşlar mobil bir şekilde oynanabiliyor. Ama bu oyunun çıkış noktası nerede Tabii ki bilgisayarlarımızdaki PUBG'de arkadaşlar. Bir de bilgisayardaki PUBG'nin parayla satılıyor olması da oyuncu sayısının biraz daha az olmasını sağlıyor. Biliyorsunuz PUBG Mobile ücretsiz indirip hemen oynayabiliyorsunuz. Ama bilgisayar tarafındaki PUBG'yi satın alıyorsunuz ve ondan sonra oyun içindeki geliştirmeleri de ayrıyeten para ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Fakat bu oyunun önümüzdeki dönemlerde free to play kafasına dönmesini ben bekliyorum açıkçası. Çünkü hani genele baktığımız zaman Bedel Royal tarzındaki pek çok oyunun artık ücretsiz olduğunu görebiliriz. Evet arkadaşlar PUBG'nin yeni macerasında aslında baktığımız zaman klasik alışık olduğumuz PUBG deneyimi. Tabi değişen bir harita söz konusu ve bazı güzel özellikler de gelmiş oyuna. Biz bir PUBG deneyimi yaşadık ve şimdi bu deneyimi sizlere sunacağız. Bu arada bilgisayarımızın da Toolpart D7 modeli olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla donma takılma kasma ısınma gibi sorunlar Yaşamadık. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Şunu da söylemek istiyorum. Bilindiği üzere PUBG'deki RAM gereksinimi biraz yüksek. Dolayısıyla bilgisayarınızda 8 GB RAM varsa bazı noktalarda kasma ya da lag sorunlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden eğer dediğim gibi 8 GB'lık bir cihaz kullanıyorsanız mutlaka RAM kapasitesini 16 GB'ya yükseltmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra şimdi sizleri... PUBG maceramızla baş başa bırakalım. Ben de serverdeyim. Vallahi benim rank'ım yok yalnız. Beni alır mı Alıyor da. Ne alıyorsa gelirim. mi? Yok. <gülüyor> yıllar sonra ya yıllar be <gülüyor> bakayım ve ee, to ben daha 10 saat oynamamışım PUBG'yi, 12.4 saat oynamışım, acayip korkuyordum yani. Basıyorum da genelde vuramıyorum, daha hiç ya adam vuramıyorum. Basabiliyorsan Kaan'dan daha iyi oynadın Kaan kesin. <gülüyor> Kaan'a da buradaki giydirdik. <gülüyor> daha, daha, daha hiç adam vuramadım, beis. Nasip olmadı. Vursun, vursun, sıkıntı. Kaan bile vurdu ya, hırslan da vurursun. <gülüyor> <gülüyor> Kaan abi ne diyor bunlar ya? ya Ağzıyla konuşması mantıklı olan Ne ya. yani gayet normal değil? <gülüyor> Sen olmayandan kalıyor Nasıl konuşmuyor ya? Yani terbiyesizsin abi Ayetiz. Alçak kuş. Abi oyun. Oyun çanta vermek ki loot yapalım. Oha çanta, çanta verirse herkes loot yapalım. Önemli olan çanta olmadan dikkat et. Ne Bilmiyorum. Senin lazım mı minik? Evet. DK. Karavana şu an her şey lazım çünkü hiçbir şey lootlayamadım neredür. Ben izlemiyorsun değil mi sizin maçtayken? Yayını açarız. Görüşmeyiz ya. Yaşlanırız. Yaş, Belki deyiz. sen kaç oldun? 28.000 28. 13. Oh. Oçum hiç bana gel. Kaan gel burada çatış. 5 sene önce soğuk bir akşamda 1670 gün olmuş ben bay geldi. İnşallah. Ay, aynen kesin kesinlikle bir şey falan. Ama ben de, abi bu kadar nasıl bir Etap mı vereceğim demişti sen burada. İşte bu hesap Alda hala bu hesabı kullanıyorum. Ama edvantage olan 5 lira satacak herpe şey almıştım. Çünkü 45 lira olmuş <Gülüyor> Vallahi içi bot <Gülüyor> Geliyorum bacılar. Nerede Bolca bombam var. Geliyorum. Kapının evet. var Kanka var Benim, benim taraftaymış ya adamlar çatıda bu gene çatıda ça basıyor Bu tarafa geldi belki. Al kanı. Bir helikopter de geliyor atıyor. Şimdi tamam mısın? O kiti alacağım. Abi bizim şu uçak istikameti. satıştıkmayın Berk alıyor bana ya çıkıyor yukarı alır o Üst tarafı silah sesleri sağ al. İkincisi al. Tamam. Al hiç yoktan iyidir ya. Onda var mı? Bir daha şu an. Benimki çok kırıktır onu ben alayım o zaman. Bak. Gördüm. Anladın yani içine göre katıyor katıyor. Ben çok keko. Ben çok keko öldüm ya. Ben sizin ters tarafımızda sandım adamları yok, yok, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim alan gittikçe aşağıya kapatıyor biz niye yukarı oynuyoruz? <gülüyor> Bu taraftan zaten sıkanlar vardı biraz daha ileride ama Bir tanesi 325 tepeye çıktı Smok var lan, smoker. Tamam, Alıyorum belki. Tamam, olabildiğince tutmaya oyna şu an için düşman değil. Aynen. Sana sıktılarsa onlar çatışıyor zaten şu an biriyle. Arkan. Allah Allah. Ben <gülüyor> Bana bir sinemaya kadar girmiyorum. Kanka şeyde 210'da 210'da, 210'da. Evet görüldüğü üzere biraz şanssız da bir oyun oldu bizim için aslında. Ama genel itibariyle yine normal PUBG macerası. Genel'e baktığımız zaman arkadaşlar bu oyunu eğer tanıdıklarınızda oynamıyorsanız, yani böyle arkadaş çevrenizde vesaire oynamıyorsanız çok fazla zevk alamayabiliyorsunuz. Çünkü önemli olan burada nedir? Aynı takımda olmanız, belli bir yere gitmeniz, oradan loot ederek... Allah Allah Allah nidalarıyla diğer adamların üzerine saldırmanız vesaire. Ama tek başınız olduğunuz zaman ya da tanımadığınız kişilerle olduğunuz zaman zaten herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Bu durumda da çok fazla oyundan zevk alamıyorsunuz. Adeta bir yürüme simülasyonu tadında geçiyor oyun. O yüzden size tavsiye mutlaka PUBG'yi arkadaşlarınızla birlikte oynamanız. Oyun canımanın bir sonraki bölümünde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.